Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün Allah'a tanrı denir mi denmez mi meselesini konuşacağız. Biliyorsunuz Diyanet bir fetva yayınladı ve Allah'a tanrı denebilir dediler haşa ve kella. Arkadaşlar Allah'a asla tanrı denemez. Allah'a tanrı demek caiz değildir. Çünkü tanrı kelimesi tengri kelimesinden türemiştir. Tengri ise zannedildiği gibi tek tanrılı bir Türk şaman dini değildir. Tengri çok tanrılı bir dindir. Tengri kelimesini Türk Dil Kurumu henüz Atatürk hayattayken Tanrı olarak çevirmiş ve Tanrı oğludur, Tanrı uludur şeklinde Türkçe'ye çevrilen ezana eklenmiştir. O zamandan beri de kullanılmaktadır. Demek ki Diyanet Türkçe ezan mirasına sahip çıkıyor ki Tanrı kelimesinin kullanılmasına caizdir cevazını veriyorlar. Hatta bazı emekli ilahiyat profesörlerinin mealinde bile Tanrı kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar Tanrı kelimesini kullanmak caiz değildir. Çünkü tanrı şaman dininde biliyorsunuz tengricilik bambaşka bir dindir. Yani bu şaman kültürü bambaşka bir dindir. İslam bambaşka dindir. Hiçbir alakaları ve benzerlikleri yoktur. Tengricilik çok tanrılıdır. Tengricilik dininin tanrısı bile Türktür. Allah'ın bir ırkı, bir milliyeti yoktur arkadaşlar. Allah Türk veya Arap değil. Tengricilikte de ayrıca tek tanrı yoktur. Bir sürü tanrı vardır. Mesela Ay Han vardır, mesela Gök Han vardır, mesela Kut Han vardır. Böyle bir sürü hanlar vardır, bir sürü böyle sahte tanrılar vardır. İşte e, yılbaşı için kışı getiren tanrı başkadır, bereket tanrısı başkadır. Yani böyle farklı farklı bir sürü tanrı örneği vardır Türk mitolojisinde. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu tengri dediğimiz genel yaratıcıyı ifade eden kavram üzerinden yola çıkarak Tengricilik tek tanrı dinidir denemez. Tam tersine çok tanrılı bir dindir. Antik dinlerin hepsi çok tanrılıdır değerli arkadaşlar. Bu yüzden Allah'a tengriden türeyen Tanrı kelimesi asla kullanılmaz. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Bu kelimenin kullanılmayacağını nereden çıkarıyoruz? Allah A'a Araf suresi 180. ayette buyuruyor ki, ''En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona bunlarla dua edin.'' Yani Allah'a Allah'ın isimleriyle dua edin diyor. Allah da Allah'ın bir ismidir değil mi? Allah'ın 99 tane ismi var. Allah rahman, rahim, mellik, guddu, selam, mümin, mühemin, aziz, cabbar, mütekebbir, halık, bari böyle bu şekilde devam ediyor. 99 tane ismi içerisinde Tengri diye bir isim yok arkadaşlar. Allah'ın Tanrı diye bir ismi yok Esma'l-i Suna'da. Allah azze ve celle devamında da diyor ki Allah'ın isimleri hakkında ayrılığa sapanları bırakın, onlar yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır. Görüldüğü üzere arkadaşlar Allah'ın isimleri hususunda ayrılığa düşenlere Allah azze ve celle onlar cezalandırılacaktır diyor. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar Resulullah zamanında Allah'ın isimlerini değiştirirlerdi. Aynı şekilde bugünkü ümmetin Yahudileri ve bugünkü ümmetin Hristiyanları da Allah'ın ismini Tanrı olarak değiştirmişlerdir. Allah Azze ve Celle Allah'ın ismi hakkında ayrılığa düşenlere Allah cezasını verecektir buyuruyor. Yine başka bir örnek verelim arkadaşlar. Allah kendisini Allah olarak nitelendirmiştir. Mesela Allah Azze ve Celle İhlas suresinde diyor ki kulhu هُوَ اللّٰهُ deki De ki o Allah tektir. Yani Allah Azze ve Celle kendine Allah diyor. Yine başka bir örnek verelim. Örneğin İsra suresinde bir örnek vermiş olalım. Allah Azze ve Celle İsra suresinde diyor ki ister Allah diye çağırın ister Rahman fark etmez. En güzel isimler onundur. Görüldüğü üzere arkadaşlar Allah Azze ve Celle diyor ki beni esma Hüsna'm ile anın. Yani Allah Rahman, Rahim, Melik, Guttul, Selam, Mümin, Müheyymin bunlarla anın diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah'ın esma Hüsna'sında da Tanrı diye bir kelime yok. O yüzden bu kelime kullanılamaz arkadaşlar. Kullanılması caiz değildir. Sakın bu kelimeyi kullanarak Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirmeyin. Veya işte tengricilik de tek tanrıdır, işte biz zaten eskiden Müslümanmışız falan diye propaganda yapan ırkçıların da propagandalarına kulak asmayın. Çünkü tengricilik tek tanrı değilni değildir, tam tersine çok tanrılı bir dindir, bir şey değiştirmez. Çünkü her varlığın her görevini farklı farklı tanrılara atfettiği bir inançtır. Ayhan, Gökhan falanhan filanhan diye bir sürü sahte tanrıları vardır hatta kadın tanrıları bile vardır. Değerli arkadaşlar. O yüzden bu tip putperestliklerden uzak duralım inşallah. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir. Vahiri davauna enilhamdülillahi rabbil alamin.